Doktor.com'un hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emrah'ım. Bugün sizlerle birlikte Bom Beach 4.Lost'ta Yeni gelen Bombal modunu deneyeceğiz. Deneyelim modda şu anda. Valla ben hiç denemedim. Şuraya bakalım. Sizinle birlikte deneyeceğim. Şuraya haritaya baktığımızda haritada sanki böyle araçların yerler falan var. Operasyon. <gülüyor> <gülüyor> falan filan. Çok uzun her zaman bunu bakacağız. Gir baba. <gülüyor> Direkt giriyorum Abi oyun başlamış ve çoktan ya Allah burada tank gider abi Oyun başlamış Ve 2-0 öndeyiz. beni yarım saat sonra attın teşekkürler Ne yapıyorsun bunları dizebiliyoruz okey Şuradan bunu atalım abi buraya bunu takviye Paramız geliyor top aldık güzel Şu da vur baba Kale, oğlum bunlar niye çok adamlar sayısı niye bu kadar fazla lan abov tank avcısı aynen burada tank avcısını alacağız bam bam bam ver baba tabu ey yavrum neredesin geliyorum bak böyle atmaya top aldım kaleye doğru gidiyorum Nasıl açacağız golü? Hmm, kaçma nereye gidiyor? Ana ne oradı ne? nasıl bir şey böyle bir şey? Cık. Hızlı mı lan bu? İşte 2-1 önde yüz, de 100 Top nerede orada? Adran kazandık ama nasıl kazandık şu an emin Bir de adamların böyle fazla fazla şeyleri vardı. Bu neydi lan aslında 6 kişilik ben yani 3-3 değilmiydim niye 6 Allah, Allah. hızlı bir, bir kez daha atıyorum umarım hızlıca açarsın yoksa söylerim hmm, aracımız olmadığında da en düşük seviyesinden veriyor baba burada var ya direkt tank avcısını alacaksın geleni bir avlayacağız tamam mı olayımız bulsun ilk başta geleni bir avla topu düşürdük nerede düşürdük orada düşürdük Abi çok pis vuruyor şerefsizler Ayy. Vallahi pis vurdular Adınlar sol kanattan girdi Onu atarlar ya attılar Herhalde her takımı bir tane şey alıyor O şekilde ilerliyoruz Bizim top nerede şimdi abi geri mi döndü dönsün Tamam topu aldık mı Aynen baba gidin topta adama eskortluk yapalım kes abi önünü kes kes kes kes kes kes kes kes helal bizim top top da gitti aldırız o topu olabilir mi emin değilim de Vurun abi dojlan dojlan dojlan buraya tank avcısı bak ne biçim vuruyor şerefsiz hadi hepsilik Ver baba. Açın kardeş o. Hı. Hmm. Abi. Biraz destek verince sıkıntıya düştük burada Aha, bizim ya sol kanattan ya. Dur baba. Ben de sağ kanattan şöyle bir darlama şeklinde gireceğim. helal helal helal helal bizimkiler orada abi yine sol, sol kanat destek gir abi gir gir gir geri vites yok geri vites yok ne abi ha önden önden önden önden önden git abi önden git korkma gidiyorum oraya mı atacağız oraya atamıyoruz mu oraya bu? oraya atmışlar bizim oraya atmamamız lazım Diğer, Diğerin bir atacağız tamam mantık böyleymiş ne yapalım bakalım abi bizde hangi kale yıkılmış aynen o şekilde gidip o topu almam lazım ama alamam muhtemelen en yani iyisi işte defansa koşmak geliyor şerifsizler Bizim top nerede döndüm Beyza bu kıyarda bu kıyartan ne yapıyor abi hadi seni ya zaman doluyor bu arada yine bir tank avcısı. Bu şeyleri döşeyelim bari de Salma edememler mi döşeyelim Beni füstü ver baba Tamam gelen var mı var Sen bir dur kardeş sen bir dur Siz bir gelin de ben sizi bir deşiyorum Bizim top nerede? Oradan mı lan? Abi ben yardırıyorum topa doğru yardırıyorum Ben hızlı giyiyorum bir de. Hay top geri dönmüş onasını satayım ya. Süre 30 saniye. Açın baba yolu ona. Hadi abi. Hadi abi açın yolu. Ne demek yeni ya? Atlar mı? Ya nasıl atlarısın abi? Geri zekalı mısınız ya? Ama mod güzelmiş valla şey tadına oynattırıyor Ama şu topu sanki böyle bir atabilmek yani bir pas atabilmek Aslında bu top değil de bir bayrak şey olsa daha şey mantıklı olurmuş yani top olunca sen böyle bir pas atma şey atma falan mevzusu olsa Daha şey olabilirmiş Tabii ki güzel moda lafım yok da Top sıkıntı sadece bayrak yarışı olsa bence bayrak Bırakmak fazla olsa daha mantıklı olurdu yani. Topu bıraksak olurdu yani pas alabilsek Yani nasıl olur demin değilim de Biz Olabilir demin değil Neyse abi Bu kadar yeter şimdi deneyimlerimizi daha çok geliştirdikten sonra yeni bir video gelir Şimdi ilk deneyimimizi paylaşmak için yaptım bu videoyu İnşallah şey sesle sıkıntı olması atarım Hadi bakalım görüşmek üzere like atın abone olun hadi bakalım İyi, sağlıcakla kalın.